Yo. Yo yo yo yo yo. <gülüyor> Marvel'ı Serdar Bey. Ee, sonrasa hoş geldiniz her zaman bir e, gülüşle başlamak güzeldir bir bölüme. Bir çık benim için de. Şimdi bugün neler yapıp bugün yolda gideriz yani yapacağımızı düşünelim. Biz ve Alpando'nun bir görevine ilk önce gideceğiz. Ee, ne yapacağız ne edeceğiz. O göreve bir gideceğiz. O görev için bir arabaya ihtiyacımız olacak sanırım. Aa bir araba mı götürmem gerekecek buraya benim. Bununla... Ha ne deriz herhalde arabayı vurmadan götürürsek. Değil mi? Ee, bir ka kayıttayız, ses seviyeleri her şey yerinde. Hoş geldiniz gördüğünüz gibi. Bundan sonra biraz daha sık e, bir e, video çekim e, düzenimiz olacak. O düzene girdik. <gülüyor> biraz daha... Azıcık daha zaman ayırıyorum YouTube'a. Eee... Umarım siz de bu düzenden keyif alırsın. Aa buradayım tamam. şu an. burası, burası ne alan? Buradan başladık. Bu burayı, burayı, buranın kendisini merak ettiniz ha? Azıcık bakak mı? GTA 5'teki bir evi hatırlattım. GTA 4'e de devam ediyoruz bu arada. Bunu da söylemiş oldum Videolardan belki gören vardır. Var yani. GTA 4 oynuyoruz araya. GTA 4 oynuyoruz. Kısaca söylediğimiz gibi şu an. GTA 4 GTA 4'ü hiç bitirmemiştik bak. Hey The leaving San Fiyero, right? Boş ver, sağ Onu yapmamıza gerek yok. Onu yapmamıza gerek yok. Ee, burada da hiçbir şey yok. Önce bir yer sadece Caesar ve Alpando'nun görevini yapmamız için getirmişler, şey yapmışlar. E, atlayalım o zaman arabaya. Buradan geri geri azıcık sürelim. Kim yaşıyor lan bu arada? Yarışı başlıyoruz. Kim yaşıyor bu arada? Koltuğu dışarı çıkarmış koltukları. Buzi mu? Oo. Kırmızı gözlüklü CJ. Ha. Gözlüklerin çok şakıyor CJ. Kırılmış gözlükler. <gülüyor> hey, I've been CV I had no idea when the race would be. Right. You just happen to show up five minutes after everybody else. Huh? When the gasoline runs through your vein like the burning passion, you know when it's time uh -huh. to race. Uh -huh. I think you're getting high on that country air, man. And hey, CJ, look. You haven't been to one of our meets before. Where are you from, friend? I'm from Grove Street Family, Los Santos. What's up? Relax. This isn't a parade, pal. But you know, we got to be careful. Wuzi Zi mu? Ben, my friends call me Wu Zi. be. CJ, Carl Johnson. Listen, out here. Wu çok iyi ya. Wuzi çok iyi karakter ya. Öf. Get your car started. We're about to go. Good luck, Carl Johnson. Wu Zi bu oyunun karakterleri çok iyi abi ya. Bak arkada da şey var. Geter 80'de bitireceğiz. Arkada da Cloud var. GTA 3'ü de bitireceğiz zamanı gelince. GTA 4'ten sonra GTA 3 oynayacağız. Hocam ben kazandım bu yarış. Hiç şey yapmayın. Ben kazandım bu yarış. Yani oyunu 40. defa bitirince bazı şeyler uzman oluyor. Şu an fail çok komik olur ha. Şu an gerçekten görev başarısız olsa bir şey olsa bu kadar şey yaptıktan sonra şey diyecektim çünkü. Ulan 40. defa da oynayınca artık biliyorsun yani oyunu nasıl oynayacağını, bitireceğini. Keşke bu oyun zorlu olsa böyle. Hardcore zorlu falan olsa da oynasak. Oynarım çünkü hardcore zorluğunda bitiririm. Böyle bir Fallout gibi veya şey gibi Skyrim gibi böyle son zorluğu alıp şeyler yapsak veya challenge'lar falan olsa ulan şunu yapmadan oyunu bitirebilir misin? bitireceğiz falan gibisinden. Bakalım belki şey yapılabilir. Hiç para harcamadan oyunu bitirebilir miyiz gibi. Şey düşünüyorum yani. olan resmi böyle çeşitli çeşitli şeylerle bitirebilir miyiz gibisinden. Hani daha, daha sonra çok daha sonraları tabii ki. Neden olmasın diye de. Düşüyorum yani. Oh oh oh hayır hayır hayır. hayır. Ay. Salak salak davranmasaydım. İki hala Allah'tan hala birinciyim yani. Diğerleri gerçekten çok kötü veya suya düştüler. Suya düşmüş olabilirler çünkü suya düşürtmeye çalıştım yani yarış başlarken. Katayla sağ olsun arabasını verdi bize. Onun arabasıyla kazanacağız. Sonraki yarışları gelecek diyecek ki bak benim de şeyim bu. Benim de bir tanecim bu. Senin bir tanecini yendim ben kendi senin arabanla. Ya bebeğim. Ya. Bittim lan yarış. Aa yarış bitiyor. Yoksa buradan başka evine döneceğiz. Hep geldik Panopticon'a. Burada da Leatherface'in peşinden koşacağız. Leatherface var mıdır yok mudur. Buradaysa neler neler yapar, neler içer, neler sever. Onları konuşacağız. Yapacağız bu arada bunu ha. Ee, şöyle yer yer ee, Gizem Ava şeklinde araştırma şeklinde, ha araştırması şeklinde videolarımız olacak. Eee onlar gibi ilerleyeceğiz. Benim için de yapması daha kolay olur. Ee, yapılır da. Öyle bir çözüm bitireceğiz. Beni ara ara... Bu ...seri sırasında bahsederiz. Öyleydi, böyleydi falan. Gerçekten çok zor yarıştı. Önemliki zorlukları nasıl açacağımı bilemedim. Çok çevik ve kıvrak düşmem gerekti. Ama 5000 dolar kazandık. Evet be. Of. Ooooh. Ooooh yeah. O arabama bak be. Never mind losing to a guy who's willing to push himself right to the edge. As for me, I'm a man who honors his bet. Will you learn pretty fast with the police on your ass? Listen, it's best if we clear the hell out of here as soon as possible because for some reason the local police don't appreciate our noble sport. Yeah. Thanks for the advice. Okay, um, I gotta go. Görüşürüz uli. Uh, you know what? If you ever find yourself in San Fierro, give me a call. Maybe Biz aslında yeah, broşür it? falan verse çok komik olur ha. I guess that's our wake up call. Nice meeting you. Görüşürüz, of be bu oyunun karakterlerine bayılıyorum ya. Göle geçirdi. Aa sonraki görev de burada. Um Okay. git önce bir sevleyelim. Ev alıp sevleyelim. Var mı diye bak kaldı. Tam Fierro'ya gidene kadar başka bir şey olmayacak. Tracking görevlerini artık sonra falan gideriz. Herhalde iş bir kalmadı ya. Bir sürü görev yaparız. Ben gidip sevliyim ama evi satın alıp sevliyim. Evde satın almam gerekiyor. Üf şimdi karşıda o güzel arabayla yapacağız. O şu araba da güzeldi. Betay'la sağ olsun. Arabasını aldı. Aldık bize verdi yani arabasını. İki iş ortağı arasında bunun peyimi olur dedi, lapım olur dedi. Demin ki a iyi o zaman ben sever seversin arabanın dumanlar çıkartırım. Duman attırırım be. Duman at işte bu yani bu. Duman attırmak eee San Andreas'tan geliyor. Bilmeyenler için söylemiş oldum. Cahil cahil kalmayın arkadaşlar. Duman attırmak San Andreas'tan çıkan bir söz tamam mı? inanamaz bir olay yani böyle kendi küçük konus varmış gibi internette istediğiniz kadar saçmalayabiliyorsunuz istediğiniz kadar deviğinizi kafanıza göre belirleyebiliyorsunuz ah milli miydi bu? milli buradaysa şu ev bizim miydi aynen bizim de. şu evde ne şey var polis bu evin bir olay var ama bir türlü cinayet etmiştim. 10.000 alınır be. 10.000 alınır. Hadi bakalım. Devremin satın alında. Direkt içeri girdik. İçeri girdik. Ee, evet, bir şey yapalım. Sevilelim. Güzel. Güzel. Değiştireyim şu altımdaki short'u azıcık şey yapıyor gibi. Ben ne giyiyorum acaba şu an? O geldi mi acaba o short? Buradan bir şey giymiyorum mesela. İlginç. Aa, ne giyelim? Yani. Bunu giymeye devam et ya. Yani. Aynen. Köydeyiz. Köylü kalalım azıcık. Evet. Gelen devam. Görevlerden devam edeceğiz. Çünkü şu an aklıma başka bir iş gelmiyor. Ee, yapılacak. İstediğim böyle yan... ...şeyler, yüzde yüz için gerekli küçük... E, ...yan görevler gibi düşünün. Bakın buradaki evler de kapatılmış ha böyle ...kahta falan çıkılıyor. Bu da bir şey yani. Bunlar da bir şeyler, buralar da incelenir. Neredeyiz lan biz şu an? Bluebird, aa Bluebird'iyiz. Ya sanki, sanki bu köy... Bu köyün azıcık şüpheli durumları var ya. <gülüyor> Bak şuranın ismi Last Drop, son damla. Depo servisleri. Orada da It all ends up here diyor, hepsi burada bitiyor diyor. Hepsi burada sona eriyor diyor. Hemen hızlıca tarafına dolaşalım bakalım ilgimizi çeken küçük şeyler var mı? Erişilebilir olsa çok tatlı olurdu mesela. Evet, ours ya yani. Burada da telsizler, melsizler falan var. Arka tarafı var, tarafında bir şey yok. İyi o zaman. Gidelim şeye, onunla... Bakalım. Selam. Yok kas yapmışsın. Aaa! şerefsiz bak. Git lan! Sen buraya park mı edeceksin? Ben, ben Katalin'in arabasını götüremem. Çünkü o şuradır. Aaa! O burada ateş ediyor diye buradaki herkes kaçıyor. <gülüyor> Olaya bak ya. İyi bakalım. Evet şeye dönüyoruz. Uuu burası... Bir kantiye mi? Şurada bir şey var mı? Şurada bir şey yok. Buradan böyle devam ediyoruz. Zervia Alpando'ya devam. Git bir görev daha yapacağız. <gülüyor> bir yarış daha yapacağız. Hata'yla hala son kez görüşeceğiz. Ve diyeceğiz ki. Görüşürüz bebeğim. Seninle tanışmak güzeldi ama ama. yolcu rapaz bağlasan durmaz. Değil mi? Amerika'nın Andreas eyaletinde. E, CJ. Grove Street'ten çıkan CJ böyle diyor çete üyesi, yeraltı işleri falan karışmış, şöyle havalı rap yapan arkadaşları var. Ama şey diyor, yolcudur Abbas bağlasam durmaz falan. İyi o zaman. Abbas diye bir karakterimiz olması lazım. Allah'ım ya Abbas diye bir karakter yaratmamız lazım bizim. İsnidikli bir öyle bir karakter yaratmamız lazım. Yaratmayan şerefsiz olan, yaratca bu karakter olacak. Nasıl olacak onu düşünürüz bir ara. Şekli şey yaparım. Abbas diye karakterimiz olacak. Görüşürüz sevgilim. Senin ismi. Size diyorum şimdi görüşürüz sevgilim. Bu benim son videom. Sevgi <gülüyor> şey, görelim ismim. o? Big! What? What are Oh, so this is where you been, eh? This is how you repay my tenderness? Do prefer the curves of some car to those of a real woman? Look, Catalina, you called it off, remember? Just business. What kind of a man are you? When I say just business, I mean that I love. What you. the fuck? When I say no interested no more, I mean that I love. What are you? And I mean when I problem. say that wait. I miss you. Wait. Leave alone. özeti for bu. Evet. For me and you. It's too late. I don't uh -huh. love you no more. <coughs> I love another, okay? What? <gülüyor> bu da the fuck? But do This is my new man. Bu okay, <gülüyor> adam da öylece okuyor mu bu lan? İnanılmaz ya. Fight for me? Gel açalım bebeğim. Yani çok umudum un yok bizden <gülüyor> ama. Hop, öndeyim. Öndeyim. Öndeyim bebeğim öndeyim. Arabayı mundar etmemeyim umarım ya. Bu güzel arabaymış. bayağı güzel arabaymış ya. Bir bizim hani biz yarış ederek kazandık bunu. Lan! Oh okey buradan giriyormuş. Bir an korktum. Ya, yanlış bir şey yaptım sandım. O kadar övündükten sonra gerçekten arabada ondan bundan bahsettikten sonra kötü olurdu bunu yapmak. Tersine <gülüyor> gidiyoruz herhalde yine o şeyde bitireceğiz sanırım. Uf iyi para. Umarım iyi para verirsiniz ya. Ha yok tapu verecekler değil mi? San Fierro'da bir yerin tapusunu verecekler. İyi versinler be. Yani o bizim daha sonra üstümüz olacak yerin tapusunu verecekler. O da okay. A Biz gidip Dos Santos'tan paralarımızı toplayacaktık. Neyse. Başka bir gün artık. Ha, burası şey. Anladım. Yanlış yol izlemişim. E güzel güzel güzel gidiyoruz. Çok da yapmadık yani. Her şey iyi. Yine geldik uğursuz Blueberry'e. Blueberry gerçekten böyle Lovecraft kitaplarından çıkan bir yerleşime benzedi ya. Çok fazla olay var böyle. Tekinsiz bir ünü oldu artık. Tekinsiz ünün tek kelimeyle açıklanabilecek tek bir kelimesi yok mu acaba tekinsiz Başka bir ismi yok mu? Böyle infamous gibi. Olmazsa ben türetirim. Sorun değil. Bir sürü kelimeler türetilebiliyor ha. Hiç şeyiniz yok yani. Yeterince yaratıcıysanız. Çünkü ekler orada. Ek. Bir sürü, bir sürü ek var. Bir kelime türetebiliyorsunuz kafanıza göre. Bir anlamı oluyor. hani. O ekin karşınızdaki insan da gayet farkındaysa. Rahat rahat kelime türetebilir. Evet bugün de ee, derler 146 ile hayata dairin Başka bir <gülüyor> ürünle buluştuk. Yes. Evet para vermediler. Çok üzücü yani bu. <gülüyor> bir 5000 dolar isterdim. Yarış mı bitti dedi görev bitti dedi. Yoksa görev sonra mı bitecek? Aynen öyle vardı bebeğim. İyi sürücüyüz biz. Akıllıyız. Ipuçlardan ip hiç kaçırmam ben. Ben bir gizem avcısıyım. Senin tatmini bunu bilmeme gerek yoktu. Bunu bilmeme what gerek yoktu. Ben arabamın kornasını çalıp gitmek oh, istiyorum. Tez at, sıcağı kaç yeah, burdan. Anyway, para, para, para. Oh para, oh mis There gibi. Ay inşallah bir on bin, on Özleme, hadi git. Her gözünü seveyim hey, git artık ya. Edito a garaging San Fierro. My lover needs his car so we can City. gerek yok para. Daha neyse, bu para para yok mu ya? Hadi gidelim. Kaçım burada durmayalım ya. Görüşürüz. Bye bay. Lan dört görev yaptık topu topu. Görevi geçtin. Araba para mara yok ya. Para mara yok ya. Neredeyiz ulan? Gidip senin evinde sevleyeceğim şerefsiz. Gidip senin evinde sevleyeceğim. Nereden gidiyoruz lan onun evine? Tamam. Hay. Hayat! Bir gün sevişirsiniz. İkinci gün yani bir yeri soyarsınız, soyuşursunuz o zaman. Üçüncü gün yarışırsınız. Dördüncü gün vedalaşırs vedalaşırsınız bir hocam. Hayat yani böyle bir şey değil bu arada da. Hayat öyle bir şey değil ama yani. Başka şeyler yapın sizde artık. Ben bunu... Dur lan. Tamam tamam bit. Şey çaldı, okey dur. Ben bunu buraya koyayım ya. Garajıma falan koyayım. Garaj var mı ya o arada? Bilmiyorum ha. Dilim orada vardır. Dümdüzleri gidelim bakalım. Garaja koyayım ha ben bu arabayı. Garaja dursun bu araba. Biz bu arabayı kazandık, kazandık. Gerekirse yine kazanırız. Abi bu arabayla yine başka bir şey kazanırız. Yani dümdüz gidip... ...koğa döneceğim. Oy azıcık azıcık ısınmaya başladı burası da, şu ana kadar gayet güzel ve serin gidiyordu, olsun. Vaktimiz var her şey için. Buradaki ev nasıl bir evdi? Garajlı bir evdi çünkü Blueberry'deki ev... Ya abicim yeni aldım arabayı ya! Yeni aldım ya! Evet ya buradaki. Garajlı, garajlı. Yes. Yes. Aç bakalım şurayı. Dino herhalde. O seni. Hey Carl, dude. a Prank caller, prank caller. Plantroot. Plantroot. bakalım. Devam. Görevlerden devam çünkü yapacak hiçbir işimiz yok San Fierro'ya gidene kadar. San Fierro'da bir sürü bir sürü yeni işimiz olacak. Um, arabamızla mı gitsek? Arabamıza gidersek arabayı kaybedeceğiz. Siz harika insanlarsınız ya bu arabayı bize bahsettiğiniz Bak ezmeyeceğim seni bu. Çok güzel düşünceleriniz Neredesin sen? Yakın mısın? Değilsin. Bayağı bir hale uzaksın. Tamam ben. O tarafa doğru böyle süreceğiz. Polis departmanında polis arabası var mıdır acaba? Polis arabasına gerek yok. Neneciğim polis yanında zaten. Şuradan süre süre gidelim yani. Uu, burası da sertmiş ha. Maçlar maçlar falan. İyi bakalım. Ah. Bu araba sürmek de ayrı bir meditasyon gibi bir şey oluyor ya. Böyle kafanı boşaltıyorsun, şey yapıyorsun. Bazen şey yaptığımız yerler vardı hatırlarsanız. Sanır girip araba sürüp soru cevap yaptığımız falan muha sohbet muhabbet yaptığımız yayınlar vardı. Chill yayınlarda biraz öyle olacak ama. Geçecek yer yok mu ya? Vardır önce buradan bir yerden diye şey geçiliyordur. Aynen. Evet, az çok ne yapacağımı anladınız sanırım. Hadi bakalım, hayır, hayır, hayır, bu olmaz. Ne yazık ki bazı şeyler yaşandı ve... Bazı yaşanan o şeyler yüzünden... Öf. Çok ilginç abi, bu neye, neye göre... ne göre... yapılıyor bu acaba ya? Bazı görevlerde yine açmamız gerekecek aktif sınırlayıcısını çünkü iyi şey olmuyor. Güzel. Buradan bu olum şimdi. Ha, şurada vardı illa. Kamyon görevleri değil mi? Kamyon alıp kaçıyoruz şu an yok. Orada illa ki park edilmiş bir iki araba vardır. Biliyorsunuz önceliğimiz park edilmiş arabalar. Aha da var. Aa harika. Hemen bu arabayı alırım ben. Arabayı duvara mı çaktınız acaba? Gerçekten duvara çakmışlar arabayı. gel daha kötü park eden kişiler de varmış bu oyunda. Bulabilmek bana mutluluk verdi. <gülüyor> İşimi azimle doldurdu. Sürüş tecrübesi arttı. Ah be güzel. Güzel. Çünkü... Dos Santos'daki ringe girmek için onun 20 olması gerekiyor. Ya San Fioro'daki ringe girmek için yüzde 20 olması gerekiyor sanırım. İnşallah biz gidene kadar olur bakalım. Oraya gitmek için yok. Yapmamız gerek yok. Şuradan gitsek tamam. Aa. Evren bize motor verdi. Biliyorsunuz evren size motor ver verirse limonatı yapıyorsunuz. O yüzden. Böyle devam. O ne güzel be motor. Bu sürmek de güzelmiş o. Ha geldik buraya buradan çıkacağız. Ha benim de motor tecrübem var artık tabii bayağı bir. Neler yaptık. Biz bisiklet görevinden para kazanmışız bu arada. Böyle 500, 1500, 2500 falan öyle küçük küçük vermiş. O yüzden ee, sadece o kadar az verdiği için çok şey yapmamışız, yoksa şeyi fark ettim. Ha biz sonunda yine 60 e çıkmışız falan dedim. Şu 60 e çıkmadık, baştan yere, yere indik çünkü hayat her şartlarda, her şartlarda insanı buna zorlayabiliyor. Şuna bak, lan iki görev yaptık, daha yarısında falanızdır bir ihtimalle şu an. Kaydediyor değil mi? Kaydediyor. Okey. Trauma oldu artık. Kaydedilmemiş, kaydedilememiş videolar artık trauma oldu. Şöyle. Hafıza'ya da yoklayayım. Hafıza da var. Ee, şey de kontrol edeyim. Performans da iyi. Oh her şey iyi. Ben kürbüsdeki ekran kartını getirip anakartıma takacaktım. Ve iki tane GTX 970'im olacaktı. Ama sonra bunu yapamayacağımı fark ettim. Çünkü oh, yakında acaba ev var mı? Var. Onu sat Aa, onu satın alamıyorum sanırım. Bir deneyelim. Bir gidip bakalım ne kadarmış. Neymiş. Ama sanırım o bir hayli pahalı bir ev. 120 bin falan olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Neyse GTX 970 takacaktım ama benim ana kartım Crossfire destekliyormuş. O da şey demek, AMD kartım olması gerekiyor demek. Kartım AMD değil, Nvidia. Ya onu getirirsem herhalde anakart kart değiştireceğim. Bilgisayarı başta açıp performam gerekecek. Ganskız işler. Ya bu evi de zaten satın al. Aa, bu ev. 20.000 puan da yaratırsın. Evet. Azıcık pahalıydı abi. Azıcık bir şeycik pahalıydı böyle. Ne yani no paramız yetmeyecek. Ne no paramız yetmeyecek. Bir de para lazım. Bize acilen para lazım. Bize bol bol para lazım. 100.000. Aha. Bir takım evleri almamış olsaydım bu evi alabiliyorduk. Ama bir takım evleri de almam gerekiyordu. Ben yine çok... Uçalım ya. Konuşmak çok satıyor. Ben de haliyle çok konuşuyorum. Bu bir video. Yani bir konuşmayabilirim. Video boyunca konuşmayabilirim. O da bir seçenek. Çok keyifli bir seçenek olduğunu sanmıyorum. Aşağı atlayayım ulan şöyle. Oh, oh mis gibi 19 doları da kazandık. Geriye kalan 43 bin dolara biraz daha yaklaşmış olduk. Kutunun çiftliğinde ne var ona bakıyorum şu an. İşimize yarayacak bir şeyler var mıdır yok mudur hiçbir şey yok. Okey. Sunfyer'e gidiyoruz. Hadi bakalım. Bu görevle birlikte Sunfyer'e spoiler vermemişimdir inşallah. Arkadaşlar okay, işte spoiler vermiş sanım size. E, spoiler almak istemiyorsanız eski GTA videolarını izlemenizi tavsiye ederim. Eski Sanresi. Hıh. <gülüyor> Please. Huzur dostum, sana huzur. Bizlere huzur arkadaşlarım. Ah, hoşça kalın diye bir şey vardı. <gülüyor> Oh, okay. Sizler de Ramayan arkadaşlar. Hey, that like a oh man, the to karma. kötü, karmaya şey him. yapmıyor. Panik genel olarak her şeyi kötü Kaya yapıyor. Git ve trütün otları yakmasına yardım et hemen efendim. Aa ben ben yanmayacağım. Evet. Ben yanmıyorum. Doğru olan itfaya görevi yaptık biz. <gülüyor> Bebeğim. Yandı mı yani her şey? Her şey yandı. Aa ben bunları yakabiliyor muyum böyle giderek? Ay yakabiliyorum. kendimi yakarak otları da yakabiliyorum inanılmaz. Abi har... CJ'nin kafası yolda. Kendimi yakıp otları da yakacağım ben şu an böyle. Alev ala ala gidiyorum. <gülüyor> gerçekten çok bir şey oldu? Bites the ocean and you will drown, brother. Carl, man, we'll take the mothership and get our shit out of here. Go get fired up. I'll finish burning and I'll follow you. Şu kara kapattık ya. ya Giriip geliyor her şey. Hızlı hızlı oluyor. <gülüyor> Araba sürmesi inanılmaz keyifli olacak senedim. <gülüyor> oh be işte itfaiye görelerini erkenden yapmanın iyi oldu. Git ve Truth ile konuş. Her şeyi bitirdim. Gidip konuşayım. Şu an başınız dönüyor mu? Benim hafif dönmeye başladı. İndirebiliyor muyum? İndireceğiz sanırım zaten biraz sonra. Kötü günler için hepimizin zaten arkada sakladığı bir şey vardır. Ticiklerinden Bu Okey, anlaşıldı. yapmak çok kolay bir şey olmuyor. Bu kadar hızlı sallanırken... Ama bunu başarmaya çalışacağız zaten bizde. Allah Allah. Ah sen orada dur lütfen. Kesinlikle vuramıyorum. Oh vuramadım. Oh kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç. Oh. Bir bir bir, arabaya bin, arabaya bin, arabaya bin! sici arabaya bin! Oh be, bir Day, Sunfear'daki yeni garajına sürü. Araba patlayacak diye çok korktum ya. Okey, araba zaten şu an baya kötü bir halde. Yavaş yavaş süreceğiz. Okey. Buradan. Sağ yapacağız. Ondan sonra dümdüz gideceğiz. Aynen öyle. Güzel. Kafalar iyi. Arabadan duman çıkıyor. Çünkü üzerinde helikopter patladı. Sonra da yandı araç. Man, 3 on board. 15 Dur bakalım, yol üzerinde... En yakın şey nerede? San Fiyaro'da sanırım. en yakın... Okay. garaj... Can you I'm a happy. The only thing I've shot is I heard about this, Thought his nose was a kangaroo, the was a dog. Anladım. Hey, hiç, hiç, to hit on this a little hocam, sağ olsun. Ben kafam yeni yerine geldi zaten şu an. Put düz devam et. Tek buluyorsun. Out. Firstly, you are a real buzz killer, amigo. And secondly, I never made love to my mother. She wouldn't. And thirdly, we're in this together, so be cool. Sorry, man, I just don't drive when I'm fake. What's with all the aluminum for you, man? Protection from mind control, dude. Mind control? Induction of images 23. 23. de <gülüyor> <gülüyor> polis takılacak diye çok korktum az önce. Yolu uzattı ben senin şu an. There she is, brother. San ah Fierro, Bu adamın olmalı ya. San Fierro, Yani yeni bir oyun oynuyorum kafasıyla. Şu şehre ilk defa gelmek. GTA 3 ve Vice'den sonra falan böyle yeni... Bakalım. Şimdi bir Remaster Söylentileri var, net bir şekilde oynarız. Remaster Söylentileri var, yani net, net bir şekilde bunu ve onu aynı anda oynarız ha. Yani i̇ki seriyi aynı anda yaparız. Eğer öyle bir şey çıkarsa. Bu konuda çok... Eminim. Evet ve tam şu noktada şeye ihtiyacımız olacak artık, fotoğraf kamerasına. Bu wow, Jesus dude. Looks like you've been fed a bomber. No. Çok fazla uğraşacak şeyim var hocam. Buradan bir şey çalmak istemiyorum. Aha fotoğraf kamerasını alacaktık. Evet. Hazır bu şehirdeyken bütün fotoğrafçı şeylerini falan da yapacağız. Neredesin? Neredesin fotoğrafçı? Ne var bunun yerine şu an? Okay. Ne çekecektik? Aynen. Şöyle çekelim de. Ha yok. Aynen. Bir fotoğraf çektin toplamda 50 tane var. Hiç sıkıntı değil. Bol bol fotoğraf çekebileceğiz bundan sonra. Bir, yine bir sevleyelim, Şey yapalım. Bundan sonra yavaş yavaş bütün fotoğrafçıları toplarız. arka. Bir de şu görevi yapalım. San ya iyice girmiş olalım. Ondan sonra yavaş yavaş her şey hal olmuş olur. Başına şey saçına çiçekleri geçir diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Friend, fellow traveler, relax, man. You're really killing my fucking vibe here. Well, I'm sorry I'm fucking up your vibe, old man, but I can't wait to get my hands on that mute and your bitch-ass cousin. My cousin? You're gonna dis my familia? My bad, man. I'm just pissed for all of us. I mean, look, we in a strange place, we got shit to our name, and for once, I try to make something work this garage, And it ain't even a grow then make it into a garage's oh, great idea won't you shut up you know what Carl you are a fucking idiot your whole life you wanted something for nothing now you've got something and you don't know what to do with it we'll make it good enough we'll help right we got your back CJ. come on stop tripping man both of you whoa man the energy here its fantastic Oh, mm, <gülüyor> yeah. oh. be truth be. <gülüyor> <gülüyor> I'd Come with me, friend. They're good. Hadi bakalım yola çıkalım. <gülüyor> oh, man, <gülüyor> <gülüyor> on, man. There's these two guys I know. Used to work on marine engines. Till the mob bought their business over in Vice. Umarım budur ya, remasterlar. Elektron üzerinde çalıştığı. Yani şu atmosferi, şu şeyi. But güzel bir atmosferde falan görmek. Havayı içimize çekmek çok güzel olurdu. Polar Polar gang boys, shining razors, butterfly children. Watch yourself, dude. These cats are real serious. Bizde Gross Street var hocam. Bizde şey var yani. Güzel şeyler var bizde de. de. Jethro. Yeah, like jump. Hop in, man. I've landed you a real job. Hey there, truth dude. Oh, man, do, do I owe you? Because I swear I paid for that <laughs> weed, dude. No, man, we're good, I think. Jethro, Carl. Carl, Jethro. What's up, man? Can we swing by the hospital? It's over in Santa Flora district. West of here. Yeah, you sick? No, the government is. But that's a long story. So you know like what's the deal dudes I'm opening the garage by the waste You know, car mods, low riders all that shit, you damn? <gülüyor> Do polar bear shit in the woods? No, but they've been the shit in the liquor tent If I remember it right <gülüyor> Yeah, that was like so far gone <gülüyor> <gülüyor> Ah be, ya şey, bu şehir, sanırım bu şehir Belki de daha önce Los Santos favorim derim ama sanırım bu şehir benim favori, şe favori şehrim falan ya San Andreas'taki yani San, yani San Ferro. Bayılıyorum ya buraya. Ve şeyi de görmek isterim yani burası San Francisco üzerine yapıldı yani San Francisco baz alanında burayı e, oyuna konulurken. Oraya da gitmek istiyorum, oraya bakmak istiyorum, gezmek istiyorum. Görmek istiyorum yani bir ara. for anyway nothing oh don't look cover your faces think about a yellow rubber duck You tripping again Shh. okay I've seen enough let's go see if we can find Wayne he's working a hot dog van at the tram terminal in Kings come on dude what's all that about you don't want to know what do you know what a subdermal neurophone is a what exactly sometimes it's best to stay in the dark kid okay Bu görev her defasında benim araştırmacılık ilişkilerime tepki ediyor. Araştırmacılıklarına resmi geliyor. Bu oh. görevi hala tam çözümebilmiş değilim. Dude, de... her defa aslında her defasında çözmeye Ay biraz daha Army. yaklaşıyorum. It's totally shit. Why? What's uh, my Carl here is a chop shop uh, Ah, yeah, cool Eee, so, eee, uh, you tell me where you guys are gonna be at and I'll meet you dudes there. The garage is on the waste grounds in Doherty. I'll see y'all later. Tabi, direkleri çarpa çarpa gidiyoruz okay. zaten. Stop, downtown. What? You out your mind. Why? If I told you the likelihood is you'd get a probe up you're ass within a month. Like, listen to the man dude. He's real serious about that shit. Wow, well, okay But you starting to freak Anladım. out with all that space shit, man. Orada arada bilimsel denmiyoruz. Uzay zırvalarıyla diyor aslında. Uzaylar hani ha, Uzaylar. Her defasında ya bu görevi ne zaman yapsam böyle bir şeyler... Bir şeyler, bir yerler kaşınıyor böyle. Bir şeyler düzeye çıkıyor ve zihnimin derinliklerinden. ha, şu bu muydu acaba falan diye bir formüller falan beliriyor ekranda sorular soruluyor okay <gülüyor> we're I's go yeah, going, on, true? Look, what's going on, true? Who was to Good. Keep it that way. okay? Çok normal bir trafik akışının içinde ya. Leave me alone, Berkeley. This is stalking. Okay. Carl. Grade A tip top <gülüyor> okay, onu yapacağız, kesinlikle yapacağız. Çünkü para getiren şeyleri önceden halletmeye çalışacağız. Okuldaki da ayrı bunu tabii ki. of we'll oh, bir şey aklıma geldi ya. Böyle yan yan gidilecek şey aklıma geldi ya. Jethro, <gülüyor> <gülüyor> Hold let's get to work. Hey, hey, Carl, look. I think I found a way for us to get paid. I ain't going to no college to study no account. No, idiot, property. Decorating ain't exactly my thing either. No, property development. Look, you buy a dump like this, fix it up, and sell it. Or better yet, you turn the property into a business. The snowball gets bigger. Okay. I don't know, sis. This all sounds big time to me. Look, Carl, this place is gonna get on its feet. And when it does, we are gonna have money. If you want to make something of yourself, you got let your money work for you. Okay. I wouldn't even know Look, you concentrate on the garage and let me the property thing. Okay. okay. Yeah, that's my baby girl right there. Homie. öyle. And you chose her. I'm stuck with Ya okay. bakalım burayı bir işletmeye çevireceğiz. İş bir para almalık. Bu ne? O ana kadar hızlı var. Bağıştan seviyoruz Ve sonra da üzerimizi değiştirsen kimsin? Buzi, sen misin? Evet, Sorry, Carl, Zero? Nah man, good to hear from you, what's up? Disaster. My landlord is selling the shop. I'll have nowhere to live and no safe haven from Berkeley. Oh, I'm looking to invest some property at the moment. Maybe I'll swing by. <gülüyor> <gülüyor> okay. İyi, yaparız. Yaparız ama ondan önce üzerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Ben koşuyorum bebeğim benim sizden daha hızlı koşuyorum çünkü sonsuz staminam var. Durdular okey. E hemen buradan biz araba çıralım o zaman. En de arabamız zaten zaten bunda. Çökmüş sadece alt kattaki iki araba var. Dışarıdaki. Daha sonra olacak herhalde bitirince olacak. Bizim şu an çeşitli giysi mağazlarına berbere falan gitmemiz gerekiyor. Önce bir berbere gidelim. Bakalım neler yapabilir. En yakın berber nerede? Şuraya gidelim. Ağarmayın be. Her gün siz birilerini izliyorsunuz zaten. Okay. İlk önce Berber'den bir Sanfero şey alacağız. Bir Sanfero tarzı alacağız. Barber's Pole, Berber'in direği diyor. Okay, nasıl bir yere gidiyoruz acaba şu an? Berber yazıyor ama. Aha. Lan. Sarı saç, pembe saç. Ha. Hmm. Sakal mı kalıbı şey yok mu acaba? Hiç sakal yok. Rowcut. 500 dolar. En pahalı olan. Ha Blond corno var. En pahalı olan bu. Büyük çok yakışıyor ya. Hı sen bunu bir şey yap ben başka bir berbere gideceğim. Acaba her yerdeki berberler bu mu ya? Şey dışındaki, Grove Street'teki o, o berber dışındaki her yerdeki berberler aynı mı? Dur bakalım başka berber var mı şehirde? Varsa da göremiyoruz. Kocaman Sunfear'da bir tek bu var. Ete almaz çünkü böyle kalmak istemediğim için. Ya dur. Salla ya. Saç sakalı şey yapmamıza gerek yok şey yapsak yeter. giysileri de değiştirirsek yeter. Kök şey gerek yok. Saç sakalı değiştirme gerek yok oğlum. O bıyık ısıyıcağda duracak yani. Keşke bıyık ve saçı falan birlikte tutabilseydik. O güzel olurdu. O zaman şimdi şeye gideceğiz. Burası ne? Juniper Hill. Gidelim bakalım Juniper Hill'a. Orada iki tane giysici var diyor. Belki yeni giysicilerden birisi daha vardır. Zip var bir yerde de Z ile başlayan bir giysici markası var. Orayı biliyorum nerede olduğunu da biliyorum çünkü herdevasın ilgimi çekiyor. Ama Şuan dur bakalım burada ne var. Binko ve soba soporbun olmasın lütfen. Bir yer nerede? Nereden değil. Aynasını iki defa mı koydular acaba? Benim öyle oldu. Benim sadece Binko koydular ve düzenli iki tane etiket koydular. Önce sıkıntı hiç şuradan şeye gideriz. Zipe gideriz zipe. Haa hazır buraya gelmişken burada da şeyler var. Dur bakalım neredeydi bu? Tam burada bir dur. İki oldu. Dur, burada bir yerde dur. Fotoğraf makinesi vardı hani. Nerede bu fotoğraf makinesi? Aşağıda mı? Böyle. burada değil mi? Ya şu yan taraflardan birinde olabilir, değilim şu an Ah burada Şehir yokuş yokuş işte. Çok yokuş bir şehir. İstanbul gibi bir yer. Fazla yokuş. Hocam elinizdeki AK4 mü sizin? Dur bakma çok pahalı ya. 40 mermi aldık ama yani 40 mermi 40 mermi deriz. Sokakta da arke 47 ile de gezmezsin ne bileyim. Kom burada da vardır. Burada da vardır eminim. Aha. Kamera nerede? Buradaki kamera nerede? Yukarıdadır bu. Buralarda bir yerde midir? Buradan buradan. İşlerde olmayabilir. Belki biraz dışarıda falan olabilir. Böyle çevrede bir yerde. Neyse çok gerek yok şu an. Gördüm çektim. Geri geldim. Bas, eksiliyor, eksiliyor. Tamam hocam yiyeceğiz şimdi. birisi şimdi. Zip. hadi bakalım. Giyisler, ee, siyah kapşon, stripe down, bu neymiş? Çizgili tişört. Yok. Ben önceden bu poli dolar kolyesi sanıyordum. Los Santos kolyesiymış <gülüyor> ama. Brown shirt bu çok kötüdür büyük ihtimalle. Gömleklere çok kötü yaptılar çünkü bu oyunda. Aynen. Brown shirt falan değil bu abi. Çövbe çoğal geçirmişiz gibi görünüyor. Gömlekleri gerçekten çok kötü yapmışlar. Üzer, CJ'nin üzerine yapışan bir şey yapmışlar. Böyle bir skin yapmışlar sadece bu kadar. Aa, modern ama çok güzel. Ben böyle biraz daha ne ben ne istiyorum biliyor musun? Böyle kültürlü bir 80'ler 90'lar biri O da nedir bilmiyorum ama. Bir şapkayı mı çıkarsak önce? Bir şapkaya çıkaralım. Ben seni çok sevdim aslında. Sadece tişörtü çok sevdim. Sarı gömleği çok sevdim. Bir, bir şapka, bir şapka. Ah, yap. Çok aynı görünüyor ya. Yani. Çok kamyoncu şapkası gibi görünüyor. Blade sun hat. Cap remote mı? Neden ya bunu yapalım? Neden böyle bir şey olsun? Cap Tilted bu ne? <gülüyor> teşekkürler. Teşekkürler. Live yine şunu içeceğiz. Om. Kötüymüş bu da ya. Kapıyı falan çıkarabilsek. Gözlüklere bakalım dur. Shades, Black Shades. Ooo. Al. Ah. Al al al al al kesinlikle al. Okey bunun üzerine şeyler. gider. Kesinlikle böyle yapıyoruz. Güzel de bir de ceket falan çaktık mı, gömlek falan olmaz yani buna güzel bir ceket çakılması lazım. Sanfiyaro kolyesi varsa artık Sanfiyaro'yu alacağım. Ben çoğu satıyorum şu an. Ee, dur bakalım. Aynen bir chain'e bir bak bakalım. Leaf, chain, gold. Gerek yok. Gerek yok buna. Gold, kubal acaba? şey mi? Zincir mi? Geliksiz şaşalı durdu ya. Allah'ın helal olsun sana. En kötü değiştiririz. Ayakkabılar. Saat. Zip, blue, zip, gold. Bu neymiş? İyi ha. İyi. 100 dolarlık saat aldık az önce. 200 olarak, 200 olarak sağlam kazıklanıyoruz şu an. Dur. Porsadan devam. Ee, sarı gömlek, gray shirt. Bakalım bu neymiş? bunları şey alalım ya. Bize ceket lazım, ceket. Ümrüz ceket lazım bize. Güzel bir ceket lazım. Çok böyle yazlık şeyler satıyorlar bunlar. Jean jacket mi? Bebeğim evet. Bakalım başka neler var ama... Şu an şimdi bundayız. Um, bowling shirt, başka ceket hiçbir şey yok zaten. Blue hoodie var sadece. Yok yok. Teşekkürler. Konta bakalım. Brown boots. Hiking boots ne? Ooo, fena değil. Daha farklı. Bir pantolonumuzu değiştireceğiz Binkoya gitmemiz lazım. Laf attınız bingo'ya gitmemiz lazım. Gidelim. Yapacak bir şey yok. Ee, bebeğim baştan gelmeyeceğim sevgilim ya. Teşekkürler. Ha, park edilmiş arabam ortadan kayboldu diyecektim. Kaybolmamış. Daha her zaman idi arabam ortadan kaybolmuş. C az önce kendi kaba kuvvetiyle arabayı ittirdi ve arabayı ittirerek başka bir direği devirdi. <gülüyor> C yani herkes herkes şey yapacak yerini bilecek C'nin huzurunda. İzninizle buraya gelmişken bir şey dağdan çıkarmak istiyorum. Aban Kameram alınmaz Ben <gülüyor> yani Köşküde bir yerde falan var. Zombotek binasına geldik biliyorsunuz. <gülüyor> Dördüncü fotoğrafı çektin. Bıcak 46 tane daha var. İyi bir ilerleyiş sağlıyoruz bence. İyi bir ilerleyiş sağlıyoruz. Benim arabam buralarda ama değil. Diğer tarafta. Nereden benim arabam? Tamam sen çalmayalım ya benim araba mı var buralarda aynen. Ya çalma çırpma olacaksa bize para getirecek şimdi araba almak çok şey, makul olmaz. Lan şimdi nereye gidiyoruz lan şimdi? şeyde gidiyorsan Şuraya gidiyoruz. Okey. Azıcık biraz abartı ama okey. Öyle diyorsan öyledir hocam. Binko haydi bakalım buradan bir pantolon alacağız şimdi çünkü pantolon lazım bize. Elimizde fotoğraf makinesiyle gidiyoruz. Resim, <gülüyor> nasıl telefonla? E, fotoğraf çekip gösteriyorsak, 90'larda elinde fotoğraf makinesiyle, makinesiyle gidiyorsun giysi dükkanına, fotoğrafları çekiyorsun, eve dönüp çıkartıyorsun sonra gösteriyorsun insanlarına. İnsanlarına. Tabi insanlarına krallar yapıyor bunu. İnsanlarına gösteriyorlar. Kendi kullarını falan gösteriyorlar. Şimdi. Um, gri pantolon. Çok fazla şey göründü ya. Böyle. Fazla soğuk renkler fazla şeyler Böyle birazcık daha sana bulacak bir şey lazım. Az daha siyah. Zeytin yeşili ayak Ayakkabıyla çok şey oldu aslında. Bakalım biraz daha deneyelim neler olacak. Sweatpants. Beige pants. Bu ne <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hey. um, siyah Boxer <gülüyor> Boxer ile dolaşıyoruz um, Urban Woodland Ama Okey mi ama Hadi bakalım Evet, CJ'mizin yeni hali böyle oldu. Yeni tarz, yeni... iyi böyle, San geçtik madem. Azıcık burada takılacağız. Tamam, zaman böyle yapmak gerekiyor, hayır. Şuraya çıkabilir misin? <gülüyor> Okey. Yapabildim kurtulabildim olduuktan. Hakkadım ona el salladım ama çok da ve bir hareket yaptı ama çok da takacak kafalı değilim. Üf. Bu şehrin sisleri çok fena oluyor ya. Çok ürkütücü oluyor. da e, Desert Eagle var ama çok da almak istemiyorum Desert Eagle'ı çünkü Zaten Headshot'tan halletmeye çalışıyorum bütün işimi. Benim atladılar. Okay. Headshot'tan halletmeye çalışıyorum işlerimi. O yüzden çok da fark edeceğini sanmıyorum. Sevelim. Teşekkürler. Evet, değerli sizlere şu şehrin, e, şey, şöyle çıkalım kendi garajımızla birlikte gör, şey yapalım her şeyi. Zoomer. Zoomer olarak şeymişiz. Evet, böyle de e, bitirelim bu bölümü. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için, yorumlarınız için, like'larınız için. şimdiden ben, yani ne, ne, ne, ne diyorduk bu kısımda? <gülüyor> Açıklamalarda belirli. İsimler, linkler, başlıklar, görebilirseniz ilginizi çekebilecek onlarda bakabilirsiniz. Ee, sonraki defaya görüşmek üzere. Hayatta mutlu, keyifli ve yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.